Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimde hormonlu bir patlıcan var. Like simyesine de ne kadar çok benziyor. Bu videoyu da o yüzden çektim. İşte örneğin Facebook'ta grup açan arkadaşlar. Video paylaştım, resim paylaştım. İşte gel like at, yorum yap falan. Instagram'da da aynı şekilde. O yüzden ben de bu güzelim like'ı hepinize armağan ediyorum. Alın size like.